3 otogaz mühendisliğinden herkese merhaba ben Emrah Çelik bugünkü video konumuz yol ayarı bu konuyla ilgili birçok defa 3ol olarak biz video çektik fakat hala yol ayarını bilmeyen yol ayarını yapmayan dönüşüm istasyonları var bu aracın sahibi de yol ayarına çıkacağız dedik dedik ya ne yol ayarı ben daha önceki arabamda ki yakın tarihte sattığı arabasına LPG bağlatmış sattığım arabada kit montaj yaptırdığımda yol ayarı yapılmadı durduğu yere bir kalibrasyon yaptılar adamı şaşırdı doğal olarak tekrar bu videoyu çekme gereği hissettim özellikle söylüyorum ne kadar iyi montaj yaparsanız yapıp yolda ayar yapmadığınız sürece bu işin hiçbir anlamı yok bunu ısrarla söylüyorum Biz İstanbul'dayız çok kalabalık bir semtte yaşıyoruz ve çalışıyoruz. Ona rağmen her montajdan sonra e, akıcı yol bulalım, bu, bulmayalım. Bu yol ayarını yapıyoruz. Yapılmak zorunda. Yapılmadığı takdirde e, takılan kitip yapılın, yapılan işçinin hiçbir anlamı yok. Tekrar tekrar söylüyorum. LPG bağlatacak olan insanlara da buradan uyarıyorum. Nerede bağlattığınızın çok önemi yok. İyi yerleri tercih edin ve muhakkak yol ayarı yapılmasını isteyin. Aracımın verilerine bakarak benzin ve LPG trimlerinin eşitlenmesi gerekiyor. Otomatik kalibrasyonla bu işler yürümez. Buradan tekrar tekrar söylüyorum. Benim en hassas olduğum, en takık olduğum konudur bu. Ama hala insanlar yol ayarı e, konusunu bilmiyor. Çünkü daha önceki e, LPG tecrübelerinde böyle bir işlem yapılmamış. Bu çok önemli bir konu. Yine başka bir videoda görüşmek üzere ki inşallah... E, bu konuyla ilgili başka videoyu da çekmek istemiyorum. İnsanlar ee, bilinçlenir, işlenir. Dönüşümcüler artık bu işi yapar. Ben de bu aynı konuyu tekrar tekrar konuşmamış olurum. Yine başka bir videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.